Hepinize merhabalar gençler ben Akif yeni videomuza yeni oyun videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ee, yeni serimiz modern olsa hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen yine topluluk kısmında bir oylama yapmıştım ee, oyun videoları dışında başka eğlence tarzı videolar çekeyim demiştim ve Orada Wine dedi. Wine çok oy aldı. Ve ben de bundan sonra arkadaşlar Wine videosu çekmeye kararlıyım. Yani sizlere göre şey yapıyorum. Ee, dediğim gibi videomuzu sonuna kadar izleyin. Çok eğleneceğinizi düşünüyorum. Ayrıca arkadaşlar bugün, bugün de canlı yayınımız var. Ee, Youtube'da canlı yayınımız var. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Oyun canlı yayınımız olacak. Ee, geçenliğin yapmıştım ama e, Omeleter Seyit uygulaması Üzerine yapmıştım ama e, Gelenler o gelen oldu Yani o Uygulamanın içinden gelenler oldu Yani sizden gelen olmadı Ama arkadaşlar Bugün Youtube'un için, YouTube içine Bir oyun canlı yayınımız olacak Evet Modern Ops dediğim gibi arkadaşlar Bu arada videoya geçmeden önce Aşağıdan, aşağıdan bir like atarsanız ve kanalıma abone olursunuz Beni çok beni çok mutlu edersiniz Hadi daha fazla uzatmadan Videomuza Oyunumuza geçelim Evet başlıyor Sizlere bildiğiniz gibi Her gün video atmaya Her gün video atacağım diyorum Ama niyeyse ki atamıyorum Çünkü benim gibi bir işim daha var Arkadaşlar bu oyun yapımcısı ile ilgili bir işim var O yüzden yani Her gün video atamıyorum elimden geldiğince e, Video atmaya çalışıyorum Hadi bakalım Oyunumuz başladı Biz mavi renk Mavi takımız Lan lan lan lan lan lan lan lan Şu an karşı takım önde. 63 ve 127. Bir kill aldınız arkadaşlar. Sizlere fazla puan veriyor. Bir kill bile alsanız. Gayet güzel bir puan veriyor bu oyunda. evet lan aga niye öldüremiyorum ki ben onu anlamadım ya Oyun dondu. Lan lan. Evet. Bu arada arkadaşlar. Nonolive'da da artık canlı yayınlarımız olacak. Nonolive'da da sizi bekliyorum. Şu an endeyiz. Lan. ve kazandık arkadaşlar. 1086'dan ya 870'e yani. İlk başta kaybediyorduk. Ondan sonrasını aldık. Evet. Seviye 3 olduk, güzel. Bize bir kutu verdi, güzel. Silahlar açtık, güzel seviye atlama çantası anahtar ooo 400 anahtar güzel 400 anahtar verdi gerçekten çok güzel bu bu anahtarlar sandık açmamıza yardım ediyor evet şöyle ben miyim mağazaya Gideyim. Pardon, burası değil. Tamam, ha, burası. Aa, silahları açamamız, açamadık ya neyse ha, buradan biz kendimiz ayarlıyoruz bak böyle şimdi bunu videomu bu arada videoda 8 dakika olmuş hadi bakalım <gülüyor> evet başlayalım bak 132 puan oldu güzel Her böyle arkadaşlar 1 kile e, 60 puan veriyor. 그러타 Of, oh, var ya. MBC 뉴스 박진주입니다. ve kazandık Evet. video 14 dakika olmuş arkadaşlar e, videoyu burada bitirelim çünkü ben bir de üstüne canlı yayın açacağım canlı yayın adı hepinize beklerim evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalımıza hala abone değilseniz olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum bay bay